Kutulardan hangisinde 12 adet balina vardır? Bakalım yeşil kutuda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane balina varmış, 12 tane değil. Sıradakine geçelim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 12 değil, o halde cevap bu olmalı. Ama emin olmak için sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12! Evet, 12 adet balina. Bakalım doğru mu? Yaşasın! Hadi, böyle birkaç soru daha yapalım. Aşağıda kaç tane koç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane varmış. Hadi bir soru daha. Kaç tane çiçek var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet çiçek varmış.